Selamlar, ben Bafze. Bugün yine farklı bir challenge ile beraberiz. Bugünkü challenge'ımız, hasar alırsan video biter. Hadi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup beğen butonuna basarsanız sevinirim, paylaşmayı da unutmayın. Hayır Leon, daha yeni başladı video. Bak yine geldi. Git artık Leon. Sanırım video bitecek. Bir başka Leon daha. Hadi artık kankalar. Yiyin birbirinizi. Uza. Birazcık pusayım şurada. Kimse de ölmüyor. Aha nani. Hasar almadan öldürürüm ben.